Değerli öğrencilerim merhabalar dostlar Şimdi konu testi birdeyiz Dikdörtgenin birinci konu testini gömeceğiz arkadaşlarım Şöyle odaklanmasını da bir ayarlayalım Hemen başlayalım soruları çözmeye yani Parlaklık iyi gibi gözüküyor Boyu eninin 4 bölü 3 katına eşit olan dikdörtgenin alanı Şimdi bir dikdörtgen düşünelim dostlar Enine x dediğinizde boyu eninin 4 bölü 3 katıymış. 4 bölü 3 x olacak. Bu dikdörtgenin de alanı neydi kısa kenar? Çarpı uzun kenardır değil mi? 4 bölü 3 x'in çarpımı 108'miş dostlarım. Hemen bir sadeleştirme yapalım. 4'e bölelim 4'e bölelim. 54 27 olur burası. x kare eşittir. 3 çarpı 27 o da. Ee, 81 yaptı diyebiliriz. Peki neyin karesi 81? Tabii ki 9'un. O halde x 9. Burası da 9 çarpı 4. 36 bölü 3'den 12. Bu dikdörtgenin çevresini soruyor. 12 buradan 12 buradan 24 uzun kenarlar. 9 buradan 9 buradan 18'de kısa kenarların toplamı toplarsak bunları 42 mi yapıyor kardeşim? Bursa. Evet ikinci sorudayız. Bir dikdörtgenin kenarları 2'şer santim kısaltılırsa alanı bilmem ne azalıyor diyor. Şimdi normalde dikdörtgenimizin kenarları x olsun y olsun. Bu durumda alanı x çarpı y'dir. Eğer ki bu kenarları 2'şer santim kısaltırsan x eksi 2 y eksi 2 olur ki bu durumda da alanı ee, x eksi 2 çarpı y eksi 2 olur ve alanı da diyor 28 santimetre kare azalıyor yani şu bundan 28 daha küçükmüş arkadaş yani biz buna 28 eklersek buna eşit olurmuş bu da bir denklem buna göre dikdörtgenin çevresi kaç santimdir diye de bir soru soruyor bize hadi gelin şimdi şurayı bir dağıtalım önce bir x çarpı y eşittir diyelim şunu içeriye dağıtıyorum xy olur eksi 2x oldu eksi 2y artı 4 bir de artı 28 var burada xy'lere bay bay dedik şu 2 x'le 2y'yi bu tarafa alalım 2x artı 2y eşittir 32 oldu zaten bize de dikdörtgenin çevresini soruyor dostlar dikdörtgenin çevresi de 2x artı 2y değil miydi zaten o da 32 evet geldik şuna Evet üçüncü sorudayız dostlar şimdi bir de misafirim geldi o yüzden videoyu da yarım bırakmak istemedim hemen çözelim bitirelim şimdi dikdörtgende şu 4 parçanın eşit olduğunu biliyoruz hemen bunları paketleyelim şurada bir z harfi yapalım burası 20 bakın bu iki kenardan burası da x 20 ise 160 düşer bunlara 80 80 paylaşırlar geçtim 4'e Özdeş altı dikdörtgenden oluşmuş. AD'yi 12 vermiş. Şimdi hemen kısa kenara ne diyelim? A diyelim. A diyelim. A, A, A, A'yı yapıştıralım. Bakın uzun kenarı ne çıktı? 2A. Bu da 2A. Demek ki şunlar da 2A. 2A, 2A gelecek. Şimdi büyük dikdörtgene bak. 4A geldi bu kenarı. Demek ki burası da tabii ki 4A. 3A geldi burası. Burası da 3A'yı yapıştıralım. Ne soruyor bize? ABCD'nin çevresi 4, 7, 7 de buradan 14 A'yı soruyor sana. Nereyi vermiş? AD'yi. 3 A'yı vermiş canım kardeşim. 3 A'yı 12 vermiş. Demek ki A 4. 14 A'yı soruyor sana Ceyhanlı paketleme. Geldik 5 numaraya. Biraz daha hızlanayım şimdi. Evet dikdörtgen 25 ADX nedir diye de bir soru soruyor bize. Şimdi şurası 25 değil mi dostum? Şu uzunluk buraya eşit. E o zaman bu da 25 bak burada ne çıktı? 15-20-25 üçgeni. Paketle denizli Buna bakalım. Hemen şurası 90 derece ve diklikten diklik inmiş arkadaşım. Bakın diklikten diklik indi. H kare eşittir 4 çarpı 9'dan 36 H eşittir 6. Buraya 6 bulduk. Hadi bir de kelebek çakalım şurada hemen. Hemen kelebek yapıyorum. 4 bölü 9 eşittir. X bölü 6'ya diyorum. Buradan da olayı bitiriyorum. 4 kere 6. 24 eşittir 9X. 24 bölü 9 eşittir X. Hemen 3'e bölelim. 8 bölü 3 yaptı. Geldim 7'ye. 45. Şurası da 45. Burası da 45. Burası da 45. 45, 45, 90. 90'ın karşısı 9, ise 45'lerin karşısı 9, 9'ye. Bura 9 ise, bura da 9. O zaman bu 3. O zaman bu da 3. Burası 12 ise, x de 12'dir. Paketle gelsin. Evet, şurası 6, burası da 6. 4 ise, burası da 4, burası da 4 diyelim. Burası 6 ise, şuraya da 6, şuraya 1 yazalım. Şimdi ne diyor? Alan A, E, A, F, E de. A, F, E, D'nin alanı. Uzun kenarı 6 artı x kısa kenarı 4 olduğu için 6 artı x ile 4'ün çarpımı eşitmiş bu. D, G, H, C. D, G, H, C. Bunun alanı da uzun kenarı 6 kısa kenarı 5 olduğu için 6 çarpı 5'tir. Evet hemen düzenleyelim. 6 kere 5 30. Şunu da içeriye dağıtalım. 4 kere 6 24 artı 4 x eşittir 30'a. 24'ü bu tarafa atalım. 4x eşittir 6. x eşittir 6 bölü 4. Yani 3 bölü 2. Yani 1,5 paketledik. Hemen bunu da çevirdik. Geldik 9 numaraya. Evet. AB 12. 45-45-90'ları gördünüz arkadaşlarım. Dikdörtgen olduğu için bunlar 45-45. Şurası 90. Buralar 6 kök 2. 6 kök 2. Hatta 45 90 45'ten buralar 6-6 olur değil mi? 90'ın karşı 6 kök 2 ise bunlar 6-6. Bize alanı soruyor. Kısa kenar çarpı uzun kenar 72. 10. soru. BC 8 O zaman bu da 8 6 8 10 10 Bize de şu taralı dörtgenin alanını soruyor. Bakın tüm dikdörtgenin alanını bulalım biz. 8 çarpı 16 değil mi? Burası 16 olduğu için. Tüm dikdörtgenin alanı 8 çarpı 16 Şu üçgenin alanı 6 çarpı 8 bölü 2 Yani 3 tane 8 yapar bu da. Bizden ne istiyor? İşte bu tamamından şu üçgeni çıkarın diyor. Bak 16 tane 8'den 3 tane 8 çıkacak. 13 tane 8 kalacak geriye. 13 çarpı 8'de 80. 8 kere 3 24. 104 mü yapıyor kardeşim? Bursa. Şuna bakalım. 10 verilmiş. 8 verilmiş. Burası 6. Şuradan bir diklik indirelim. 4 ise burası 4. Burası 6. Dikdörtgende karşılıklı kenarlar eşit. Bu da 6. Bakın 45-45-90 üçgeni çıktı burada. 6-6-6 kök 2. Bunun aynısını paralel kenarda da yaptık. 20'nin 15'e oranı 12'nin X'e oranına eşit olacak dedik. 4'e bölelim 3 4'e bölelim 5, 5'e bölelim 5'e bölelim 3. X eşittir. 3 kere 3. 9. Evet. Fc'nin 3 katıymış. Ec. Yani şurası K ise şurası 2K'ymış. Yani burası A ise burası 2A'ymış. Ve şu üçgen neydi arkadaşlarım? Tüm dikdörtgenin yarısıydı ki tüm dikdörtgen 72 ise yarısı 36'dır. Yani 3a 36 demek ki a 12. 2a'yı istiyor 24. Hemen şuradaki karşılıklı kenarlar eşit. Buraya da 3 diyelim. AEEB'nin 2 katıymış. K'ya 2k yazalım. Bak dostum açıortayın ayakların 1'e 2, kolları da 1'e 2 olacak. Burası 6. Hemen şurada 90 Pisagor yapıp x'i de bulabilirim ya da 90'ın karşısı 6 ise sadece 30'un karşısı yarısıdır. 30 60 90 yapıp buraya 60 derim. 60'ın karşısı da 3, 3 olur. paketle. 15. sorumuz AD 12 orası 4. Ee, şuradan aşağı dik dik indirmeyelim. Bize neyi soruyor? ECB'yi vermiş. ECB şu açıyla A diyelim. ADE. AD e. şu açının toplamı 90 dereceymiş. A ile B'nin toplamı 90'mış. E burası 90'sa şurası kesin B burası 90'sa burası kesin A A ile B'nin toplamı 90'sa e bu da kesin 90. Hadi şimdi buradan aşağı dikliğimizi indirelim. Burası 4. Burası 12 ise bu da 12 ve bakın öplüt çakacağım. 12'nin karesi 144 4 çarpı ee, neye eşit lan? 4 çarpı 36 mı? 144 36 36 72. 4 çarpı 36'ya eşittir. Demek ki buranın tamamı 40 olacak. Yapıştır gelsin. Geldik şuna. 12 var. AF ile 8 vermiş. Şurası da 8. Şimdi şurayı çizersem şurası 8 ise bu üçgenin alanı 12 çarpı 8 bölü 2'dir. Yani 4 48'dir. E bu üçgen tümünün yarısı olacaktı. Demek ki tamamı da 96 gelecek. Paketledik. Evet arkadaşlarım. Biraz hızlı çözdüm bunu. Çünkü dediğim gibi misafirim geldi. Sözlerim. Ee, Başlamıştım bir kere yarım kalmasın diye devam ettirdim. Bir sonraki videomuzda görüşeceğiz arkadaşlarım inşallah. Kendinize iyi bakın. Hadi öpüyorum hepinize. Görüşmek üzere.